Başak erkeği severse baskıladığı duygularını ortaya çıkararak samimi ve, ve sevecen bir kişiye bürünür. Karşısındaki kadına en güzel duyguları ve ilişkiyi yaşatabilecek olan Başak birini zor sever ama sevince de zor vazgeçer. Başak aşkına sadık ve bağlıdır. Başak burcu erkeği sosyal ortamlarda ideal ve dikkat çekicidirler. Zaman zaman anlaşılması zor erkekler olabildiklerinden aşık olduklarını nasıl belli ederler. Başak oldukça düzenli bir yaşantısı olan, büyük değişiklikleri sevmeyen, akıllarıyla hareket eden ve duygularını gizlemeyi başaran kişilerdir. Aşık olduklarında bu düzenleri bozulur. Başak kurmuş olduğu küçük, düzenli dünyalarından çıkmaya ve kabuklarını kırmaya başlayınca aşık olduklarını anlayabilirsiniz. Planlı yaşayan başak döngülerinin dışına çıkmaktan hiç hoşlanmaz. Aşık oldukları kişiler için rutinlerini yıkıp büyük fedakarlıklarda bulunabilirler. Başak erkeği ile bir ilişkiye başlamak zordur. İlişkiye başlamadan sorumlulukları aklına getirmesi, aşık olup hayatının düzeninin alt üst olmasını istememesi, kırılmaktan korkması, karşısındakine güvenememesi gibi birçok nedenle ilişkilerden kayışlıkları görülebilir. Bu ve başka nedenlerle bir soğuk bir sıcak davranabilirler. Rutinine bağlı ve mantık çerçevesinde yaşayan bir başak aşık olduğunda değişen davranışları başkalarına yeterli gelmez. Ama kendileri için büyük bir değişiklik anlamına gelir. Başak erkeği daha flört aşamasında bile bazı davranışlarından hoşlandığını ya da aşık olduğunu size belli eder. Karşısındaki kişi için sorumluluklarını öteleyebilir. Karşısındaki kadın için bir şeyler yapar. Konuşmalarına dikkat edip eleştiri yapmaktan çekinir. Küçük çılgınlıklar yapabilir. Karşısındaki kişinin düşüncelerini ve hayallerini eleştirmeden sakin bir şekilde onları dinler. Bazı katı kurallarını ve takıntılarını bırakmasa da yumuşatabilir. Başak erkeği aşık olduğu kadına sarılmayı sever. Bu kendi kurallarına göre yaşayan Başak için önemli ve dikkat çeken bir değişkenliktir. Başak Burcu erkeği ile aşk ilişkisi yaşamak zaman zaman yorucu gelebilir. Başak yardımsever, sever, pozitif, neşeli, mutlu, sevecen ve çalışkan kişiler olarak bilinirler. Yumuşak bir karaktere ve kibar bir karizmaya sahip olan Başak, Karşısındaki kadının da benzer özelliklere sahip olmasını bekler ve ister. Başak Burcu erkeğinin gönlünü kendisi gibi yardımsever, merhametli, samimi olduğu gibi davranan ve sevecen kadınlar kazanır. Rüküşlük, yapaylık, yalancılık ve sahtelik Başak Burcu erkeği için uzak durulacak en temel konulardır. Duygularına kapılan kadınlar Başak erkeklerini korkutur. İlişkinin başlarında duygularını tüm açıklığıyla paylaşmaktan kaçınıp bir olun. İlişkinin ilerleyen zamanlarında kendisine gelen Başak, kadınına tüm duygu ve düşüncelerini anlatabilir. Kendisine iyi bakan, dikkatli beslenen, spor yapan ve bakımlı kadınlar Başak erkeğini kolay etkilerler. Başak erkeği için önemli olan iş hayatı ve akademik hayatta başarlar olan bir kadındır. İlişkilerinde hep sadık olan Başak erkekleri, kıskanç kişiler olmadıklarından kıskanılmayı, kontrol edilmeyi, sıkıştırılmayı, baskılanmayı sevmezler ve